Yukarıda bunu okumuştuk. Işık karanlık gibi iki ezeli ilke. iki ezeli ilkeyi ayrı kabul etsek okurabilir. ikisi birleşti kabul etsek yine problem. Çünkü okuduğumuz yerde bu ayrıntılı anlatılmıştı. Muhammed bin Şebik de bu iki ezeli ilkenin hem ayrı hem bitişik olamayacağı konusunda görüşleri var. İmam Mahatürde'ye e şu birden itibaren aktarıyor. Bu kararafın tamamı, aktarılan görüşlerin tamamı mı? <gülüyor> Muhammed'in Şevk'e ait. Bir, zıtlık ve çelişki haline bağlı olarak var olacak bir şey ebediyen öyle olmak durumundadır. Zıtlık ve çelişki haline bağlı olarak var olacak bir şey ebediyen öyle olmak zorundadır. Yani yokluk haline kalması ve varlığa çık çıkamaması gerekir. Dolayısıyla o şeyin var olma ihtimali ortadan kalkar. Aşağıda örneğe gelecek. Ne demek istiyor? Örnek gelince daha iyi anlaşılacak. Şöyle ki, bir bütünün bir parçasının var olması için bir başka parçasının var olması gerekirse hiçbir parça var olamaz. Yani bir bütünün bir parçasının var olması için başka bir parçası gerekirse hiçbir parça var olamaz. E buna ilavetin o, bütünden var olan her herkes kendi varlığını engeller. Dolayısıyla varlı geçersiz olur. Şimdi örnek gelecek, daha net anlaşılacak. Nitekim buna şöyle bir örnek verilebilir. Bir eve bir başkası girmedikçe hiç kimse girmesin. Yani bu eve bir başkası girmedikçe kimse girmesin deseniz hiç kimse giremez. Çünkü eve giriş bir başkasının girmesine bağlı. Siz de bu eve bir başkası girmedikçe hiç kimse girmesin derseniz hiç kimse o eve giremez. Yani bu şart aynen uyuracak olsa... O eve kimse giremez. Bu eve bir başkası girmemice hiç kimse girmesin deseniz, bir başkası için hiç kimse giremez. Yani o eve kimse giremez. Zıttık ve çelişki haline bağlı olarak var olacak bir şey ebediyen öyle olmak durumundadır. Yani yokluk halinde kalması ve varlığa çıkamaması gerekir. 2 ya da bir şey geçmişteki bir farklıktan varlığa gelirse. Zıt sebebiyle o şeyin varlık ihtimali ortadan kalkar. Çünkü iki farklı şey tabiatları sebebiyle birbirine zıt olduğundan hakları ayrışmaktır. İki zıt şey normal tabiatları gereği birbirini itmek, birbirinden ayrı olması gerekiyorsa, tabiatları sebebiyle birbirine zıt olduğundan hakları, tabi olarak gereken şey ayrışmaktır. O ikisinin ihtiyarla, Zıttığı içeren tabiatlarından ayrılması mümkün olsaydı, ki zıttık söylediğimiz şeyi yani ayrışmayı gerektirir, onun kendi kendinin yok olmasını ihtiyar etmesi, seçmesi mümkün olurdu. Bu durum tabiatıyla sürüp gitmesi halinde söz konusudur. İki seçenek de yanlışlandığına göre, alemin kendisini yokluktan sonra ve içerdiği farklılık ve benzerlik ile beraber yaratan bir faiz sebebiyle var olduğu sabit olmuştur. Şimdi bu cümlede. Giriş nasıl oldu? Ezeri ülke, ışık veya karanlık meclislerdeki gibi düşününse. ikisi ayrı olsa problem, ikisi birleşse problem. E, neticede ikisinin de olmaması gerekiyor. Bunlara dair ayrıntılı bilgi verdikten sonra sonuç olarak Muhammed Bin Şevif diyor ki, alemin kendisini yokluktan sonra ve içerdiği farklılık ve benzerlik ile beraber yaratan bir fail sebebiyle, tek bir fail. Çirk değil, tek bir fail sebebiyle var olduğu sadik olur. Bu aktarların kısmının tamamı Muhammed bin Şirk'le ait. Öte yandan ona göre, yani gene Muhammed bin Şirk'le göre, hiçbir hadis muhdistiz var olamaz. Sonradan var olan hiçbir şey kendisini var edecek bir fail olmadan var olamaz. Yani Hiçbir hadis muhdistiz var olamaz. Ne demek? Sonundan var olan hiçbir şey kendisini var edecek bir fail olmadan var olamaz. Çünkü muhdis sebebiyle yokluk ve varlık ancak birdir. Yani fail olmadan e, yokluk veya varlık tek birdir, eşittir. Yine suret veren olmadan hiçbir suret var olamaz. Suret veren olmadan hiçbir suret var olamaz. Çünkü vakitler yaz ve kış şeklinde farklılık arzu eder. Dolayısıyla hadisin muhtis sayesinde var olduğu sabit olur. Yani hadisse bunun mutlaka bir yaşı muhtisi olması gerekir. Diğer türlü düşünülemez. Buraya kadar aktarılan yerlerde Muhammed İbn Şev gayet yerler. İbn Şevib'e şöyle bir itiraz yöneltilmiştir. yönetilmiştir. Temel görüşüne Muhammed İbn Şevib'in? alemin kendisini yokluktan sonra ve içerdiği farklılık ve benzerlik ile beraber yaratan bir fayi sebebiyle var olduğu sabit olmuştur. Yani bunu mağdurduk ile kabul ederek aktarıyor. İkinci olarak da hiçbir hadis muhdissiz var olamaz. Çünkü muhdiss sebebiyle yokluk ve varlık birdir. E, suret veren olmadan hiçbir suret var olamaz. Dolayısıyla hadisin muhdiss sayesinde var olduğu sabit olmuştur. Burayı da Muhammed Çelik'ten aktarıyor ve Benimseyerek aktarıyor. İbn-i Şebib'e şöyle bir ifad yönetilmiştir. Alemin kendi başına var olmasını belli bir vakitte var olması engelliyorsa, bu durum onun başkası sayesinde var olmasını niçin engellemesin? Burada Muhammed İbn-i Şebib'de Alemin kendi başına var olmasını belli bir vakitte var olması engelliyorsa, bu durum onun başkası sayesinde var olmasına niçin engellemesin? i̇bn Şebi bu itirada şöyle cevap verir. Bir başkası sayesinde var olursa onun var oluşunun kendisi için tedbiri dini ve dünyevi bir yarar amaçlar. Dini veya dünyevi bir yarar amaçlar var olması. Başkası sayesinde var olmazsa böyle olmaz. Bu yüzden kendi kendine var olması ile başkası sayesinde var olması farklıdır. Ve Muhammed hiçbir varlığa gelmeyi, başkası sayesinde veya kendi kendine olmak diye ayırdı. Başkası sayesinde şimdi bir başkası sayesinde var olursa, onun var oluşunu kendisi için tedbiri dini ve duygüvi bir yarar amaçlıyordu. Şimdi bu kısma bu de aşağıda itiraz ediyor Bir başkası sayesinde var olursa, onun var oluşunun kendisi için tedbiri dini veya düğüyevi bir genel amaçlar. Başkası sayesinde var olmazsa, öyle olmaz. Bu yüzden kendi kendine var olması ile bir başkası sayesinde var olması farklıdır. Buraya kadar itirazı verdiği cevap. İbn-i Şebib'in bu iddiası, kendileri için dini veya düyevi bir maslahatın söz konusu olması için ilk yaratı imkan edilecek varlıklar olmasını gerektirir yani Muhammed bin bu görüşü kabul edilirse, yani ilk yaratılan varlıkların dini ve dünyevi bir yararı düzeltildiği düşünülürse, o zaman e, ilk var edilen varlıkların imkan edilecek varlıklar olması gerekir ki onların dini veya <gülüyor> dünyevi bir yararı düzeltilsin. E, i̇mkan edilecek olan varlıklar dışındaki varlıkların bir maslahat olmaksızın belli bir vakitte var olması mümkün olduğunda, i̇bn Şebib'in bu söylediğinin hiçbir anlamı yoktur. Buraya itiraz etti, kabul etmedi. Niye itiraz etti? İmtihan edilecek olan varlıklar nedir? İnsanlar, kimler? İmtihan edilecek olan varlıklar dışındaki varlıkların, yani güneş, ay, yıldızların diğer kese gelmedi, bir maslahat olmaksın, belli bir vakitte var olması mümkün olduğunda, i̇bn Şebib'in bu söylediğinin hiçbir anlamı yoktur. Niye? i̇bn Şebib demişti ki, Yaratılan varlıkların dünya veya dini bir yararı olur demişti. Oysa insanı, cini kabul edecek söyleyebiliriz ama yıldızlar, aylar, gezegenler onların da ilk yaratıldığını düşünün. Onlar da bir amaç, yarar, dini veya dünyevi söz konusu olmayabilir. Nitekim alemin yaratılmış olduğunu ama ne için yaratılmış olduğunu sorulamayacağını daha önceden açıklamıştı. Alemin yaratılmış olduğu kesin hudustan, onun bir, bir muhtesi olduğu, onun tek olduğu, alemin yaratıldığı anlaşılıyor. Ama niçin yaratılmıştır sorusu, daha önceki kısımlarda okumuştum, İmam Matubedi niçin yaratıldığı sorusunu sorulamayacağını söylüyor. Bu soru Allah için sorulamaz. Allah'ın sadece en faydalı olanı yapacağını dolayısıyla ona fiilin hakkının gerektiğini, Öyle ki fiili daha sonra veya önce yapacak olsa ona kınama nitelemesinin ilişeceğini iddia edemeyiz. Yani Allah e, şundan dolayı yaptı. Eğer daha önce daha sonra yapsaydı e, kınanması gerekirdi gibi bir cümle bir cevap, açıklama Allah için yapılamaz. Bilakis Allah hakim olduğundan onun fiili hikmetten çıkmaz. Evet Allah hakimdir. Fiiller hikmettedir, ama fiil yaparken bir amaç bir garar gözetli denilemez. Allah hakim olduğundan onun fiili hikmetten çıkmaz. Hikmetlidir. Başkası için en uygun olanı dikkate almaya gelince bununla kastedilen, yani başkası için en uygun olanı dikkate alma. Bununla eğer e, fiilin bizatihi en uygun olup olmadığı değil, onun Allah'ın üstünde bir hak ve yükümlülük olup olmadığı eseri söyleniyor. En uygun olanı dikkate almak denildiğiniz zaman. Bununla kast edilen dilin bizatki en uygun olup olmadığı değil, onun Allah'ın üstünde bir hak ve yükümlülük olup olmadığı. Tartışma burası. Yani Allah'a asla vacittir. Allah en iyi yapmak zorundadır diye böyle bir zorunluluk, bir yükümlülük Allah'a mi? Başkası yok iken, başkasının onun üzerinde hakkı olması imkansızdır. Yani böyle bir yükümlülük Allah'a yüklenemez. Niye? Başkası yok iken. Yani Allah var, hiçbir şey yoktu. Allah var, hiçbir şey yoktu. O olmayan hiçbir şey Allah'a bir yorumluluk yükleyemez. Bilakis, Allah alemi niçin yaratmıştır sorusu? Yaratıklarının yükünlüğüne dairdir. Dolayısıyla, Allah'ın yarattıkları, kendilerinin faydasına ve yararına olsun diye yarattığı iddiası anlamsızdır. Yukarıda ne demişti Muhammed bin Şerif. Bir başkası sayesinde var olursa, yani Allah yaratmış olursa âlemi, onun varoluşunun kendisi için tedbiri, iyini ve dünyevi bir yararı amaçlar demişti. Ee, İmam Maturid de Allah hiçbir yarar gözetmez. Allah hükmetlidir, hakim iş yapar ama Allah bir şey yapmak zorundadır, Allah'a bir şey yapması gerekir, bozuk anallah gibi bir şey Allah için söylenemez demişti. Dolayısıyla Allah'ın yarattıkları, yarattığı şeyleri kendilerinin faydasına ve zararına olsun diye yarattığı iddiası anlamsızdır. Çünkü Allah'ın onları yaratmamasında onlar için bir zarar ve bozukluk yoktur. Şu halde yaratıkların yaratılma sebebi, evrenin mentuldatının yaratılma sebebi söylenen şeydir. Yani Allah üzerine e, hakkı olduğu, Allah üzerine zorunlu olduğu, Allah'ın bir fayda olduğu gibi sebepler söylenemez. Burada yukarıda aktardığımız, alemin kendisine yokluktan sonra içerdiği fakülat ve ile beraber yaratan bir fayda vardır. E, hiçbir hadis mutlisiz var olmaz. E, buralar kabul etti. Ama buradaki yaratılan şeylerin, yaratılan şeyler sebebiyle dini veya dünyeli bir yarar kürletilir cümlesine itiraz etti. Bunun Allah üzerine ak olması, gücük olması gibi şeyler söylenmez dedi. Çünkü Allah'ın onları yaratmamasında onlar için bir zarar ve bozulukluk yoktur. Şu halde yaratıkların, varlıkların, mevcudatın yaratılma sebebi söylenen şeydir. Sonra gelen itibarla her Yaratık kesinlikle imkan edilecek varlığa fayda sağlar ve istitlal ve ders alma yoluyla ulaşan ibretler sunar. Yaratılmış mevcudat kesinlikle imkan edilecek varlığa yani insana veya cinne fayda sağlar ve istitlal, akıl yürütme ve ders alma ibret yoluyla o kişiye insana veya cinne ibretler sunar. Allah'ın imkan edilen varlıklara ihsan ettiği diğer faydalar Bunlar müfteslardır. Yani Allah bir yarar için bir e, yapmak zorunda değildir. Allah e, vücut olduğu için, doğumlu olduğu için yapmak zorunda değildir. Ama Allah Hakim'dir, her fiil hikmettedir. Her fiil hikmetli olduğundan dolayı insanlar e, alemdeki yaratılan varlıklara gözlemledikleri zaman onlardan akıl yürüterek, ibret alarak hikmetli şeyler öğrenirler. E, kulun dini çıkarının aslı kendi fiili iledir. Şimdi insan için asıl olan nedir? İnsan için asıl olan kendi fiili ile kazandığıdır. Kulun dini zararı da kendi fiili iledir. İnar, dinle ilgili konularda da zarar insanın kendi tecrübleri yaptığı şeyler sebebi iledir. Allah Teala kendileriyle yararlı fiilin elde edildiği sebepler aracılığıyla insana en büyük lütuf ve ihsanda bulunmuştur. Allah Teala, kendileriyle yararlı fiilin elde edildiği sebepler, yani akıl, e, akıl etme, e, duy organları, haber gibi insana verdiği imkanlarla insanlara zaten en büyük lütuf ve ihsanda bulunmuştur. Yanlış davranışta bulunan kimseye gelince, yani fiilinde veya dini inancında, yanlışla bulunan kimseye gelince, bu onun Allah'tan yüz çevirmesi ve kendi arzusunu Allah'a itaat etmiş, tutması sebebiyledir. Ekran edelim. Burası eski ilkesi, Kulun dini açıdan kazandıkları şeyler kendi fiili sebebiyle yine e, dini açıdan Karşılaştığı zararlar da kendi fiili sebebiyle. Allah insanlara akıl, duyularını, haber gibi bilgi elde edecekler bazı farklı araçlar vermişti. Bu araçlarda insanlar zaten en büyük kutusu iksere masar olmuşlardır. Yanlış da bununa kimse bunu yani o yanlışa düşmesi, yanlışta bulunması, Allah'tan yüz çevirmesi kendi arzusunu Allah'a itaata üstün tutması sebebiyle o yanlışa düşmüştür. Bir, Allah'tan yüz çevirmesi. İki, kendi arzusunu Allah'a itaata üstün tutması sebebiyle yanlışa düşmüştür. Allah da kulun kendisi için seçtiği şeye ulaşmasına engel olmaz. Bu önemli. Yani kişi aklı var, duyurduanlar var, haber var. Her türlü imkanı kullanmıyor. Allah'tan yüz çeviriyor ve kendi arzusunu Allah'ın isteğine daha üstün tutuyor, hataya düşüyor. Hataya düştükten sonra Allah da o kulun kendi seçtiği o hatalı yolda gitmesine engel olmaz. Zira kul kendi hevasını onun emrine ve kendi arzusunu ona itaat etmeye düşmanlık fiili olduğu açıklanan fiili dostluk fiiline tercih etmiştir. Şimdi buradaki altına çizdiğimiz kısım, kişi kötü tercih ettiğinde Allah onun o tercihine ulaşmasına engel olmaz. Bizden diyoruz, e, Fukul de diğer mağdurlu kelam kitaplarında da e, kaderle, insan ile ilgili tekrarlanan önemli bir kavram. Kişi kendi haklıyla, iradesiyle, tercihiyle hatayı tercih ettiği zaman o tercihli hatada devam etmesine Allah engel olmaz. Zira kurb. Kendi hevasını, Allah'ın emrine, kendi arzusunu Allah'a itaat etmeye, e, düşmanlık fiili olduğu açıklanan, ya kötü kötü arama, korku fiiline gerçeğilmiştir. i̇bn Şebib'e, Allah'ın ilk yaratığı, o yaratığın kendisi için ve bir fayda olmaksızın yarattığı itirazı yapılmıştır. Şimdi i̇bn Şebib'e, Allah'ın ilk yaratığı, o yarattığın kendisi için bir fayda olmaksızın yarattığı itiraz yapmıştır. Yani ilk yarattığı derken de teyüla veya inet gibi şeyleri düşünelim. Yani Allah o ilk yarattığı şeyi o yarattığın kendisi için bir fayda olmaksızın yarattığı itiraz yapmıştır. İbn-i Allah ondan önce niçin yaratmadı, dönebilecek bir vaktin olmadığını iddia etmiştir. Allah ondan önce niçin yaratmadı diye itrade edilecek bir vakit olmadığını iddia etmiştir. Dolayısıyla yaratma ne zaman gerçekleşirse o vakit ilk vakit olur. Tedbir yönünden en uygun ve hikmete en evler vakit olur. Durum belli olunca soru şekle şu şekle bulunur. Allah hikmet ve tedbir güzelliği yönünden bir başkasını niçin yaratmamıştır? Allah hikmet ve tedbir güzelliği yönünden bir başkasını niçin yaratmamıştır? Şimdi e, burada iki artı eksi işaret dedim. Aşağıda gelecek. İmam-ı katıldığı e, nokta var bu paragrafta. İtiraz ettiği noktada var. Şu iki paragrafta onların izahı var. Allah ondan önce niçin yaratmadı? denilebilecek bir vaktin olmadığını söylemiştir. Bir de Allah hikmet ve tedbir güzelliği görünen bir başkasına niçin yaratmamıştır diye söylemiş. Bu bunların izahı. Şeyh Allah Allah'ın rahmet eylesine şöyle demiştir. i̇bn Şebib'in alemin yaratılır, vaktine yönelik itiraza verdiği cevap doğrudur. Ya şu cevap doğru. Allah ondan önünü niçin yaratmadı? Yenilebilecek bir vakit yoktur. Allah için zaman yoktur. Bir vakit tasavvur edilemez. i̇bn Şebib'in alemin yaratılır, vaktine yönelik itiraza verdiği cevap doğrudur diyor. Çünkü böyle bir sorun Geçersizdir. Allah için vakit tasavvuru olmaz. Allah için e, vakti akla getirecek, zamanın bir parçası olduğunu çağrıştıracak bir ifade kullanılamaz. Bu açıdan İbn-i bu cevabı doğrudur. Çünkü böyle bir soru geçersizdir. Zira yaratmanın gerçekleştiği bir vakit gösterilemez. Çünkü böyle bir vakit gösterilse ondan önce bir başka vaktin olduğu, ondan önce bir başka vaktin olduğu geriye doğru söylenebilir, teselsiz olur. Ve bu bilin taşıyamayacağı kadar çok vakit sayesinde devam eder. Yani Allah'ın yaratmasını bir zamandaki bir başlangıç gibi düşünürse, onun öncesi, onun öncesi ramandan bir parça haline gelir. Bu da e, tasarlı edilemez. Çünkü ezelde var olan şey üzerinde yaratma fiilinin gerçekleşmesi imkansızdır. Burada Allah ondan önce niçin yaratmadı? sorusuna verdiği cevapta, yaratma ne zaman gerçekleşirse o infekte olur. Yaratma için bir vakit söylenemez, iddia edilemez görüşlerine ve katıldı. Alimi yaratmış vakit meclenek itirada verdiği cevap doğrudu Çünkü böyle bir soru geçersizdir. Yaratma'nın gerçekleştiği bir vakit gösterilemez. Ancak yaratmanın kadim olduğundan söz edilebilir. Ee, ne var ki? Bu çelişkidir. Çünkü ezelde var olan şey üzerinde yaratma dininin gerçekleşmesi imkansızdır. Şimdi şuradaki kadim yaratma meselesi aşağıda gelecek. Burada eleştirdiği mesele var. i̇bn Şebib'in hikmete dair söylediği doğrudur. Hikmete dair söylediği doğrudur. Nereye yapıyor? Şuraya atıf yapıyor. Tedbir yönünden en uygun ve hikmete en evla vakit olur vakit odur. Yaratma ne zaman gerçekleşirse o vakit ilk vakit olur. Tedbir yönünden en uygun ve hikmete en evla vakit odur. İbn Şebib'in hikmete dair söyledi doğrudur. Ancak en uygun aklımdaki ifadesiyle ne kastettiğini bilmiyorum. Yani şurada ne dedi İbn Şebib? Yaratma ne zaman gerçekleşirse o ilk vakit olur. Tedbir yönünden en uygun ve hikmete en evla vakit odur. İşte bu cümlesindeki en uygun ile ne kastettiğini bilmiyorum, diyor İmam Mâburi'de, bir başkasını veya bir benzeri sözünün ise bir anlamı yoktur. Gene aynı cümlede, Allah hikmet ve tedbir güzeli görünen bir başkasını niçin yaratmamıştır? Bu da bir başkası kelimesinin altını çizdik. Mâburi'de diyor ki, bir başkasını veya benzeri sözünün ise bir anlamı yoktur. Şu kısma katılmadı. En uygun var yani ne kastettiğini bilmiyoruz diye de bir başkası ifadesinin kullanılmasına da uygun bulmadı. Çünkü Allah hikmetin dışında kalmayan her fiili yapabilir. Çünkü hikmetin dışına çıkmak sefikliği gerektirir. Yani şunu biliyoruz ki Allah hakimdir, fiiller hikmetlidir. Hikmetin dışında kalmayan her fiili yapabilir. Çünkü hikmetin dışına çıkmak sepikliği gerektirir. Bu da rububiyeti geçeksiz kılar. Sonra hikmet ve adalet ve fazıl olmak üzere iki yol vardır. Şimdi hikmetten bahsediliyorsa, e, adalet ve fazıl olmak üzere iki çeşidi olur. Allah'ın yapabileceği fazladan iyiliklerin sonu yoktur. Dolayısıyla Allah'ın gücünün yettiği fiilin daha üstünden bahsedilemez. Allah'ın gücünün yettiği fiilin daha üstünlüğünden bahsedilemez. Ayrıca fazladan iyilik yapmak Allah üzerine borç değildir. Genel şekilde, vücut Allah şeklinde fazladan iyilik yapmak, fazlada bulunmak Allah üzerine borç değildir. O dilediğine fazladan iyilik yapar. Yukarı tekrar edelim. İbni Sebibe Allah'ın ilk yaratığı, o yaratığın kendisi için. Ve bir fayda olmaksızın yarattığı itiraz yapılmıştır. İbn-i Allah ondan önce niçin yaratmadı, denebilecek bir vaktin olmadığını söylemiştir. Buraya kabul ettim. Doğru dedi, bir vakit kullanılmaz Allah için. Dolayısıyla yaratma ne zaman gerçekleşirse o ilk vakit olur. Tedbir yönünden en uygun hükmete, en evde olur. Buraya da itiraz etti İbn-i Şevif, Allah bir daha az, daha çok tasavvur veya ifade edilemez dedi. Durum böyle olunca soru şu şekilde bulunur. Allah hikmet ve tedbir güzelliği yönünden bir başkasını niçin yararlılsın? Buradaki bir başkasına da imun mağdur ma ma ma idiraz etti. Allah'ın tüm fiilleri Ve e, Allah'ın yapabileceği fazladan iyiliklerin sonu yoktur. Dolayısıyla Allah'ın yüzüğünün yettiği fiilin daha üstünden bahsedilemez dedi. Ayrıca fazladan iyilik yapmak, fazlılıkta bulunmak, Allah üzerine boş değildir. O dileğiyle fazladan iyilik yapar. Allah'ın fiilinin hikmet dışına çıkması zikrettiğim sebeple mümkün değildir. Allah hakimdir, fiiller hikmettedir. Allah'ın fiilinin hikmet dışına çıkması sefih nitelendirilmesi mümkün değildir. Adaletin her şeyi yerli yerine koymak anlamı da böyledir. Daha önce geçti hatırlarsanız hikmetle, de, adaletle Aynı şekilde tanımlanıyordu Adalet her şeyi yerli yerine koymak, hikmet her şeyi yerli yerine koymak. Adaletin her şeyi yer yerine koymak anlamı da böyledir. Ancak adaletin dereceleri vardır. Nitekim adaletin bazı dereceleri ihsan ve fazladan iyilik, bazı dereceleri adalet ve hikmettir. Yukarıda da geçmişti. fazla adalet ve fazla olmak üzere iki yol var demişti. Burada da biraz daha buraya açıyor. Adaletin dereceleri vardır. Nitekim adaletin bazı dereceleri ihsan ve fazladan iyilik, bazı dereceleri adalet ve hikmettir. Çünkü bu ikisi yani ihsan ve adalet, ihsan dediği yukarıda geçen fazıl, fazıl ve adalet, ainin işlediği el fiilin iki genel ismidir. Ancak bilinmişse yani insan Allah onu terk edebileceği ve fazladan iyilik olarak yapacağı için özeldir. Kuvvet, adilmek Allah'tan Allah'tandır. Şimdi bu iki ne neye vurgu yapıyor? Allah hakimdir, eşittir, Allah adildir. Yani Allah her şeyi yerli yerine koyar. Adalet olanı verir. Ama ihsan dediğimiz şey daha fazla vermek. Daha fazla vermek Allah'ın takdirine iradesine bağlıdır. Ee, bu, bu Allah'a yollanılmaz. Allah buna yatmakla mevcut tutulamaz. Dolayısıyla e, Allah adildir. Allah hakimdir. Yani her şeyi yer yerine koyar. Ama İslam dediğimiz Allah onu tek edebileceği ve farzadan iyilik olarak yapacağı için Allah'ın takdirindedir. Allah ister ihsan eder, ister ihsan etmez. Allah için bir şeyi yarattığı vakitten önce yaratabilme, kudretle ilişkin soru Vakit konusundaki açıklamamız temelinde cevaplanmalıdır. Yani yukarıda geçmişti. Allah bir şey yarattığı vakitten önce yaratabilmek kudretine sahip mi? Sorusuna nasıl cevap vermişti? Yaratma için bir vakit tasavvur edilemez. Çünkü vakit dediğimiz şey, zaman dediğimiz şey, dakika, saniye, önce, sonra e, yaratılmışlarla ilgili sıfatlar. Allah için bu şekilde bir vakit e, tasavvuru, bir zamanın içinde olma hali düşünülemez. i̇dn Şebib'e, Allah eşyayı niçin ezelden beri yaratmamıştır şeklinde bir miktarda bulunulmuş. O da daha önce ifade ettiğimiz, sonsuza kadar sürecek şekilde bir şeyin diğerinden önce var olması düşüncesinin yanlışlığı sebebiyle cevabını vermiştir. Burada e, İdn-i Şebib'in sorduğu veya İdn-i Şebib'e sorulan sorular, önümüz içinde şu an mesele internet ortamında sorulan sorular. Güncel sorular. Allah eşyayı niçin ezelden beri yaratmamıştır şeklinde bir itirada bulunmuş. O da daha önce ifade ettiğimiz sonsuza kadar sürecek şekilde bir şeyin yerinden önce var olması düşüncesinin yanlışlığı sebebiyle cevabını vermiştir. Şeyh Ebu Mansur Allah ona rahmet etsin şöyle demiştir. Şimdi bu aktarılan cümlede Yaramakı koydum. Maturide'nin kabul ettiği kısımlar, var, ettiği kısımlar. Bize göre bu cevap o, olarak şöyle söylenmelidir. Eşyayı ezelden beri yaratır. Eşyayı ezelden beri yaratır sözüyle kastettiğin o eşyanın ezelde var olması ise bu imkansızdır. Yani Allah ezelden beri yaratır cümlesiyle varlıklar ezelden beri vardır, kastediliyorsa o zaman alem ezelidir diye anlaşılır. Bu imkansızdır. Çünkü bu anlayış eşyayı, varlıkları kadim kılar. Kadim olması ise sonradan var edilmesini geçersiz kılar. Dikkat edelim. Allah varlıkları ezelden beri yaratır. Cümlesini kurduğu zaman eğer bununla bu yaratılan varlıklar hep vardı, ezelden beri var anlamı kastediliyorsa bu söylenemez. Çünkü bu anlayış varlığı evreni kadim kılar. Kadim olması ise sonradan var edilmesini geçersiz kılar. Ancak bu ifade ile eşyadan her birinin var olacağı vakitte var olması için yaratılması kastediliyorsa bu doğrudur. Allah ezelden beri yaratır cümlesiyle varlıklar ezelden beri vardır kastedilirse bu hata evvel kadim anlamına geldiği için. Ama eğer varlıklardan her birinin var olacağı vakitte var olması için yaratır, bu yaratma sıfatı vardır kastedilirse, yani tek bir sıfatı vardır kastedilirse bu doğrudur. Çünkü Allah başkası sebebiyle değil, zatıyla yaratıcıdır. Allah Ezel'den bir yere yaratırla Allah e, Zati Teknisi bakıma sahiptir kastedilirse edilirse problem yok Ama Eşya Ezel'den beri vardır Yaratırla hep Evren zaten vardı anlamı kastedilirse zaten O kadim olduğu için kabul edilmez Bu bağlamda Muhammed Şebibin mülkitleri Sorularına verdiği cevaplara değinelim Yine Muhammed Şebibin Müslümanlara verdiği, İbrâhîm'a verdiği cevaplar var. Onları aktarılması devam ediyor. Yine o ibadet ettiğin varlık nedir? Sorusuna cevap vermiştir. Muhammed bin Şebük e, Müslümanlara sormuşlar, ibadet ettiğin varlık nedir diye. O da bu soruya cevap vermiştir. Bu soruya verilmesi gereken cevabı daha önce açıklamıştık. İbn Şebük şöyle iddia eder: Allah hakkında o nedir sorusu, Allah'ın benzerinin olduğu ihtimalini doğurur. Muhammed bir şekilde ibadet ettiği varlık nedir diye sorulduğu zaman o nedir soru, sorulduğu zaman e, o nedir sorusu Allah'ın bir benzerinin olduğu ihtimalini doğru diye cevap vermiş. Oysa biz Allah'ın benzeri olmadığını açıklamış ve bu şu hususlar ortaya koymuştuk. Daha önce bu geçti, hatırlarsanız iki sayfa, üç sayfa, beş, beşe Sırmat-ı diyor ki e, Allah'a fiziksel olarak işaret edilmez. Onu duyularımızda bilmediğimiz için ona işaret edemeyiz. Burada o nedir ifadesiyle, delillerle alemin alemin ile önceden elde edilen anlam kastedilir. Yine o nedir ile onun adı nedir demek istenir. Cevabı da Rahman ve Rahim'dir. Burayı hatırlıyorsunuz. 3 sayfa ayrıntılı geçti. İmam de şunu yapıyor. E, ihtimallerin hepsini değerlendiriyor. O nedir diye sorulduğu zaman, ne olabilir? Onun adı soruluyor olabilir, Osman Rahman'dır, Rahim diyebilir. Onun sıfatları soruluyor olabilir, o ilim e, her şeyi bilir, her şeyi güç diye sıfatları söylenir. O nedir sorusuyla onun maddesi nedir gibi yaratılmışlara benzerlik ediliyorsa ona itiraz eder. O yüzden e, İbn-i gibi direkt soru e, benzerlik çağrıştırır demiyor olabilecek doğru cevaplarda sıralıyor. Yani onun sıfatı sorulabilirse cevap verilir. İsmi sor o nedirle ismi kastedilirse Rahman ve Rahim'dir diye cevap verilir. Bize göre bunun yani Allah ile ilgili olarak o nedir sorusunun cevabı şudur. O benzeri olmayan yegane Allah'tır. Bu önemli. Şuradaki kısa cümle çok önemli. İmam Hatür diye bunu temellendiriyor şimdi. O nedir? Allah kastedilerek o nedir sorusu sorulursa Verilecek en tutarlı cevap o benzeri olmayan yegane Allah'tır cevabını verilmesini söylüyor Çünkü bu ifadeyle sorunun tekrarlanmasının yolu kapatılmış olur benzeri olmayan yegane kelimelerini ekleyerek benzer soruların sorulmasının önü kapatılmış olur Çünkü bu soru insan algılara ve vehimlere ve rehimde tasavvur edilene dayanır. Şimdi o nedir diye soran kişi, yani neye benziyoru kastetmiş olabilir. Yani dağ mı, taşan mı, ağaca mı, kuş mu arşa Niye, yani gözüyle, duyusuyla algıladığı varlıklara benzetme düşüncesi de sormuş olabilir. O benzeri olmayan yegane Allah'tır denildiği zaman, yani bir şekilde benzeri ve eşi olmadığı, vurgulandığı için başka soru sormak ihtimali önü kesmiş olur. Benzeri olmayan ifadesi vehimde tasavvur edileni nefs eder. Benzeri olmayan ifadesi insan aklına gelebilecek ihtimalleri nefs eder, ortadan kaldırır. Geriye delillerle ispatlanan Allah tasavvuru kalır. Evet, o benzeri olmayan yani Allah da dediğimiz anda yaratılmışlara benzetme ihtimali ortadan kalkıyor geriye ne kalıyor? Allah alimdir, Allah rahmandır. Allah rahimdir. Allah her şey bilir. Allah her şey görür diye ayetlerde, vahiyde yer alan bilgiler kalmış oluyor. O yüzden e, Allah nedir sorusuna verilecek en doğru cevap o benzeri olmayan yegane yaratıcıdır diye. Demek daha isabetlidir diyor. Sonrasında İbn Şebbi "O nerededir?" sorusuna şöyle cevap vermiştir. O nerededir? Allah eşyaya yerleşmiş olmak anlamında değil, eşyanın müdebbili olmak anlamında eşyadadır. Nitekim falanca kimse işindedir denir. Ayrıca i̇bn Şebib e, demiştir ki Allah eşya tarafından uçakılacak şekilde eşyada değildir. Şimdi bu aktarmak kısmına da İmam Hatürlüğü itiraz ediyor. Allah nerededir sorusuna verilen cevaba itiraz ediyor. Şey Allah Allah rahmet etsin, şöyle demiştir. i̇bn Şebib yanlış cevap vermiştir. Allah nerededir? Allah eşyaya varlıkları yerleşmiş olmak anlamında değil, eşyanın müdebir olmak anlamında eşyadadır, varlıktadır. i̇bn Şebib bu, bu cevabıyla yanlış cevap vermiştir. Bilakis bu soruya şöyle cevap verilmelidir. Allah nerededir? Sen mekanını soruyorsun. Oysa mekan yok iken... Allah vardı. Bak süper. Bu çok titiz. Hemen kastını araştırıyor. Yani bu soru niye soruldu? O nerededir? Bu soruya cevap vermek, soruyu kabul etmek anlamına gelir. Bu matürci soruyu kabul etmiyor. Sen bu soruyla onun mekanını soruyorsun. Oysa mekan yokken Allah vardı. O mekanlarla bitilenmekten bir yücedir. Bilakis o değişmeden ve yok olmadan ezeri, ezeli olarak vardır. Oysa Allah'ın amelde işte olduğunu söylenmesi, ilsel kullanım itibariyle Allah'ın kendisini başka bir şeyden engelleyen ve alıkoyan koyan bir işte meşgul olduğu anlamına gelir. Allah bu bir de yücedir. Burada itiraz ettiği kısım, nerededir sorusuna verilen cevaba itiraz ediyor. Bu cevaba cevap vermek yerine, sen nerededir? Yani mekanı soruyorsun, Allah için mekan, tasavvuru bilemez, mekanla bir soru sorulamaz demek daha doğrudur diyor. İkinci olarak da Allah'ın amelde işte olduğunu söylenmesi, dinsel kullanım itibariyle Allah'ın kendisini başka bir şeyden engelleyen ve alkoya koyan bir işte olduğu anlamına gelir aktarımına, buna da itiraz ediyor. Sonra İbn-i şöyle bir soru yöneltilmiştir, siz Allah'ın yaratıklara benzerliğini ve yaratıkların Allah'a benzerliğini nefret ettiniz. Allah'ın yarattığı şeylere benzemediğini, yarattığı şeylerin de Allah'a benzemediğini söylediniz. Böylece benzemezlik yönünden benzetmiş oldunuz diye itiraz edilmiş İbn-i Şebib'e. İbn-i Şebib o şöyle cevap vermiştir: Bu nefidir. Nefi de ise benzetme olmaz. Nitekim siyah ve beyaz birbirine benzemez dediğimizde, siyah ve beyaz birbirine benzemez dediğimizde. İkisinin birbirine benzemezliği bir benzerlik gerektirmez. Çünkü benzerlik sadece ispatla söz konusudur. Bu kısımda imam hatipe katılıyor. O yüzden kenara artık Siyah ve beyaz birbirine benzemez denildiği zaman ikisinin birbirine benzemediği bir benzerlik gerektirmez. Çünkü benzerlik ispatla söz konusu olur. Nefi de benzerlik söz konusu olmaz. İbn Şeybah'ın cevabı güzeldir. Ayrıca nefi halinde benzerlik oluşsaydı, yani benzemez denilirken benzerlik oluşsaydı, yani A, B'ye benzemez sözümüzden A, B'ye benzer anlamı çıksaydı, bu ona benziyor sözünde bu ondan farklıdır anlamı çıkardı. Yani benzemez derken benzer anlamı çıkıyorsa benzer dediğimiz zaman da anlamı çıkması gerekir. Bu da gerçek anlamdan ters yüz eder ve bütün mecazı ortadan kaldırır. Burada şunun altını çizelim. Umun ve diğer maturidi kelamcıları e, dilin e, anlamını, dilin e, gerçek kullanımını korumaya gayret ediyorlar. Eğer dil aşırıdıkları anlam, ters edilirse, dilin içi boşaltılırsa iletişim kurulamaz, vahiy anlaşılamaz, hiçbir şey anlaşılamaz. O yüzden dili içini boşaltmamak gerekir. Kavramların, kelimelerin içini boşaltmamak gerekir. Dil önemlidir. Burada da aynı şeyi vurgu yapıyor. Eğer benzemez dediğimiz anda benzerlik anlaşılırsa, o zaman benzer dediğimizde de benzemelitik anlamına gelir. Bu da gerçekleri tersiz etmek, dilim içini boşaltmak anlamına gelir. Doğrusu şu ki nefi, nef yedilen şeyi vehimden ve akıldan kaldırır. Benzemez dediğimiz anda nef yedilen şeyi vehimden, akıldan kaldırır. O şey ortadan kalkınca akıl ve vehim artık onu varsaymaz. Oysa benzeşme belli bir cevher, sıfat ve sınır içinde gerçekleşir. Dolayısıyla benzerliğin anlamı ortadan kalkmıştır. Şöyle okuyup ilerleyelim. O benzeri olmayan yegane Allah'tır. Şöyle bir iddiada bulunan kimseye de benzeri bir cevap verilir. Siz Allah'ı mekanla nitelemezseniz onu sınırlandırmış olursunuz. Sınır ise mekanın sonudur. Sınırlama ile nitelenirken sınırlandırmanın mevcut edilmesi ise imkansızdır. Mekanlarda böyledir. Bu bir itiraz. Siz Allah'ı mekanla nitelendirmezseniz o zaman onu sınırlandırmış olursunuz. Bu iddianın aksine Allah'ı asıl sınırlandıran onun bütün mekanlarda olduğunu veya diğerlerinde değil belli bir mekanda olduğunu söyleyendir bu kısımlar yine maatiyeli görüşü. Allah'ın asıl sınırlandıranı onun bütün mekanlarda olduğunu veya diğerlerine değil belli bir mekanda olduğunu söyleyendir. Yani e, onun bütün mekanlarda olduğu yukarıda ihtişapla ilgili geçmişti. Allah eşyaya yerleşmiş olmak anlamında değil. Eşyanın müteber olmak anlamında eşyadır. Yani tüm varlıklarda da şimdi bir olmak açısından İbn-i söylemişti. Ama Mahdurid diyor ki, asıl Allah'ı sınırlandıran, onun bütün mekanlarda olduğunu, yani İbn-i gibi söyleyen veya belli bir mekanda olduğunu söyleyenlerdir. Yani Allah arşa istiva etti, arşıda mekan kıldı gibi belli bir mekanı hasredenler Allah'ı sınırlandırmış olurlar. Çünkü bu kimse Allah'ı akıl ve vehin, vehmin varsaydı mekan cümlesinde ona nispet edilen mekanı ispat ederek ispat eder. Yani <gülüyor> akıl ve vehim, insanlar huyu e, organlarıyla gördükleri için oturmayı, kalkmayı mekana, bu insanların e, aklında, vehminde olan mekan tasavvuru var. Bu tasavvuru alıp Allah için de düşünüyorlar. E, bu mekan tasavvuru insanın aklından, vehminden doğan bir durum. Bunu Allah için kullanmamak gerekir. Allah bir mekanla demek diye Allah bir mekanla demek, Allah'a bir mekanla e, nitenebilmek olduğu için, Hata Bu kimse Allah'ı aklını ve vehmini varsaydığı mekan cümlesinde ona nispet edilen mekanı istat ederek istat eder. Yani Allah ancak mekanda var olabileceğini söyler. Yaratılmış şeyler için mekan tasavvur edilir. Allah için mekan tasavvur Bu da Allah'ın sınırlandırma ve başkalarına benzetme sonucunda olur. İbn-i Şebib bu soruyu da cevaplandırmıştır. Allah yaratıkları nasıl yaratmıştır? Şimdi Allah yaratıkları nasıl yaratmıştır diye miniklerden bir soru verilmiş. İbn Şebit de bu soruya cevaplandırılmış. E, İbn Şebit bu cevabına itiraz ediyor. Bu soruyu soran onun onunla fiildeki işlemeyi el mualec bil -fi -fi fiil kastediyorsa, yani nasıl fiilin ayrıntısı nasıl, nasıl yapıyor fiilin ayrıntılarını soruyorsa bu imkansızdır. Bilekiz Allah işlemi olmaksızın yarattıkları yoktan yaratmış ve onların kendini yoktan yaratmıştır. Yani Allah yoktan yaratmıştır. Dolayısıyla e, fiilindeki işlemeyi, fiilin ayrıntısını yani <gülüyor> fiilindeki bu ayrıntıları kastediyorsa bu imkansızdır. Allah işlemi olmaksızın yarattıkları yoktan yaratmıştır. Ve onların kendini yoktan yaratmıştır. Allah işlemi olmaksızın yaratıkları varlığa yoktan yaratmış ve onların kendini yoktan yaratmıştır. Eğer bu kişi Allah'ın hangi şeyi yarattığını sorarsa, Gök gibi cevherler gösterilir. Çünkü bir şeyin yaratılmasının, yani yaratma bilginin o şeyin kendisi olduğunu iddia edilmiştir. Bununla ne için yaratmıştırı kastediyorsa, insanlara dini yönden içerdiği faydalar ve Allah'ın onlara yükümlülük kıldığı konularda kendileri için en uygun olan şey bile yaratmıştır. Şimdi bur buraya kadarki kısım tamamen İbn-i cevabı. Bu cevabın farklı kısımlarına imamakul bir itiraz ediyor. Şimdi okuduğumuz kısım İbn-i diye tekrar okuyalım. Buradan başlayıp sonuna kadar Allah yaratıkları nasıl yaratmıştır diye sordu bir i̇bn Şerif dedi ki, bu soruyu soran onunla fiildeki işlemeyi kastediyorsa bu imkansızdır. Birekiz Allah işleme olmazsın yaratıkları yoktan yaratmış ve onların kendini yoktan var etmiştir. Eğer bu kişi Allah'ın hangi şeyi yarattığını sorarsa, kök gibi cevherler gösterilir. Çünkü bir şeyin yaratılmasının yani yaratma fiilinin o şeyin kendisi olduğu iddia edilmiştir. Tek bir Bununla niçin yaratılmıştır kastediyorsa insanlara dinin yönden içerdiği faydalar ve Allah'ın onlara yükümlülük kıldığı konularda kendiler için en uygun olan şey sebebiyle yaratmıştır. Hatırlarsanız daha önce bir ifade geçmişti yaratmayı bir fayda sebebiyle yapmak veya en uygun olan kelimelerine mümkün bir ifraz etmişti. Oraya bir gelelim hızlıca. Cümlenin en başında hatırlarsanız en uygun kelimesine. Bir başkası sebebiyle ucunu kullanmak itiraz etmişti. Bir de fayda meselesine itiraz etmişti. Şurası, fayda sağlamak için yaratmıştır, dinliği ve dünyayı buralara itiraz etmiştir. Tekrar okuyup kısmını İbn-i demiş ki fiildeki işlemeyi kastediyoruz da Allah yaratmışlar nasıl yaratmıştırlar? Imkansızdır. E, niçin yaratmıştır kastediyorsa insanlara dinin yönünden içerdiği faydalar ve en uygun olan sebebiyle demişti. Buralara ihraze ediyoruz. Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Bu sorunun cevabı Allah'ın fiilinin nasılının olmadığını söyle, söylenerek sorunun beddedilmesidir. Allah yaratmasını nasıl yaratmıştır, Allah'ın yaratmasının nasılı sorulmaz diye itiraz ediyor. Allah'ın fiilinin nasılının olmadığını söylenerek sorunun reddedilmesi gerekir. Çünkü nasıl olan her şeyin benzeri vardır. Yani nasıllık anlatılıyorsa, nasıl olan her şeyin benzerleri vardır. Ayrıca bir şeyin yaratılmasının o şeyin kendisi mi yoksa kendisi dışında bir şey mi olduğu tartışma bir konudur. Yukarıda, burada da geçmişti. Ne demişti? Bir şeyin yaratılmasının Yani yaratma, o şeyin kendisi olduğu iddia edilmiştir. Yani yaratma fiiliyle yaratılan nesne aynıdır, fiil tek tekbir mükeveren aynıdır, Kast, kastı cevapla geçmişti. Buraya da itiraz ederek diyor ki bir şeyin yaratılmasının o şeyin kendisi mi yoksa kendisi dışında bir şey mi olduğu tartışmalı bir konudur. Yani tekbir mükemmel aynı mıdır? bir mükemmel farklı mıdır? Bu tartışmalı bir konudur. Nitekim bazıları bir şey ile o şeyin yaratılmasının özdeş olduğunu, yani tekbir mükemmel aynıdır demişlerdir. İbn-i Şebib bu görüşü verimsel. Yani İbn-i Şebib tekbir mükevben aynıdır. Tekbir mükevben özdeştir. Ee, bir şeyle o şeyin yaratılması aynıdır. İlmi şerifte bu görüşü dönüşler. Dolayısıyla soru onun bu görüşüne göre yersizdir. Çünkü şey yaratılışından başkası değildir. Eğer tekbir aynı ise şeyle, yaratılan varlıkla yaratılan sıfatı aynıdır. Bu yüzden şey yaratmaya örnek yapılamaz. Bazılar der ki bir şeyin nasıl yaratıldığı Allah'ın ezelde nitelendiği sıfatıdır. Dolayısıyla bunun keyfiyetini sormak, zaten ilmini kudretmişlerden o gibidir. Bu soru da yersizdir. Dolayısıyla e, Allah yaratmışları nasıl yaratmıştır? Ha? Bu sorunun reddedilmesi gerekir. Nasıllık Allah için kullanılmaz. Çünkü nasıl e, diye bir cümle kuruyorsan onun benzeri olduğu akla gelir. Allah için bu kullanılmaz. Bir de ne dedi İbn Şebib? Sana göre e, eklim ülkeler aynı, eklim ülkeler aynıysa sen e, bu görüşte görüşünde e, sana göre e, verdiğin cevap da yersiz çünkü şey yaratılmıştan başkası değildir. Bu yüzden şey yaratmaya örnek verilmez. İbn Şebib Allah eşyayı bir şeydir mi yoksa yoktan mı yaratmıştır? Soruları cevap vermiştir. Allah eşyayı. Bir şeyden, yani heyyadan, iletten, tek bir şeyden mi yoksa yoktan mı yaratmıştır? Soruştan da cevap vermiştir. Allah eşyayı bir şeyden yaratmış değildir. Demiş. Allah eşyayı bir şeyden yaratmış değildir. Bunun anlamı şudur. Allah eşyayı bir asıl olmaksızın yaratmıştır. Bu da onun bizimlerin yaratılmış olduğuna dair ifadeleri içinde yer alır. Ancak muhtezelin öğretisine göre eşyanın şeyiliği, mahiyeti Allah sayesinde gerçekleşmemiş, bilakis varlığı Allah sayesinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla onların bu öğretisi doğrultusunda eşyanın yoktan yaratılması imkansızdır. Burada İbn Şebib'in görüşünü esas alanlar muhtezilere yöneltilir. İbn Şebib muhtezilere yeminci bir alim, Allah eşyayı bir şeyden mi yarattı yoktan mı yarattı diye sorduğu zaman, Buna kitabında Allah eşyayı bir şeyden yaratmış değildir, demiş. Bunun anlamı Allah eşyayı bir asıl, Teyyulakibetiler gibi heyula gibi bir asıl olmaksa yaratmıştır. Yani Allah hıfıdıktan yaratmıştır, demiş. Şimdi bu görüşü alarak, kabul ederek İmam Maturidi, Mutezile'yi eleştiriyor. Mutezile öğretisine göre eşyanın şeyliği mahiyeti Allah sayesinde gerçekleşmemiş, bir varlığı Allah sayesinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla onların bu öğretisi doğrultusunda eşyanın yoktan yaratılması imkansızdır. Bir Allah eşyayı yaratmamış, aksine onların cevherlerini, onların yoklukta eşya iken yokluktan varlığa çıkarmıştır. Burada kastettiği de ne? E, Mu'tezile mağduma şey denir mi denir mi meselesinde? E, mağduma şey diyorsunuz, dolayı onların bir varlık olduğunu düşünüyorsunuz. O varlığı Allah görünür kıldı diye söylüyorsunuz. Dolayısıyla sizin anlayışınıza göre eşya yoktan yaratılmamıştır, diyor. Bilakis Allah eşyayı yaratmamış, aksine onların cehirlerini onlar yok eşya iken yani madumda varken şeyken yokluktan varlığa çıkarmıştır. Bu da mutezireyi dehrilere benzer kılmaktadır. Bizi dehrilere benzemekten koruyan Allah'a haklı olsun. Yani burada biraz e, normalde tasıtlarını e, Hakkı yorumlayarak çok fazla yükleniyor Muğtizli'ye. Madum şey midir, değil midir meselesinde belki kela bir ayrıntılı bir tartışma, mağduma şey demek, e, dememek, böyle bir sonuç verilme. Mağdum biraz burada Muğtizli'yi köşeye sıkıştırmak istiyor. İbn-i yaparak. Size göre diyor. İbn-i her ne kadar Allah eşyayı bir asıldan yaratmamıştır, bir yoktan yaratmamıştır dese de siz, bunu kabul etmeyin. Allah yokluktan değil, varlıkları görünür kılandır. Yokluktan, sistem yaratan değildir diyorsunuz diye onları eleştirmiş olur. İlni sebep, Allah yaratıkları niçin yaratmıştır sorusuna. Allah yaratıkları ne oldu Onlara fayda sağlamak için yaratmış da cevabı gariptir. Bu daire de geçti hatırlarsanız. Varlığa getirmeyi bir dinli dinleyeli bir amaç için olduğunu söylemek, Kesinlikle iman mahfûlü kabul etmiyor. İbn Şebîb Allah yaratıkları varlıkları evreni niçin yaratmıştır sorusuna Allah varlığı onlara fayda sağlamak için yaratmıştır cevabı vermiş. İman mahfûlü bu garip diyor. Ona İbn Şebîb e, Allah niçin yarattı diye sorulmuş o da yaratıklara fayda olması için demiştir. Peki Allah niçin yaratıklara fayda olsun diye yaratmıştır? Yaratıklar evren yok iken Evrenin hangi ihtiyacı vardı da Allah evrenin faydasına olsun diye yarattıklarını yarattı? Allah yaratıkları ihtiyaçları olmaksızın faydalarını olsun diye yarattı demek caizse, niçin ihtiyacı olmamakla beraber kendisine faydası olsun diye yaratmadı? Bu İbn-i görüşüne daha uygundur. Çünkü ona göre Allah ezelde yaratıcı Rahman ve Rahim değildir. Bunlar sadece yüceltme ve övgü isimleri de bırakattır. Sanki mutezileye göre Allah, yaratıklarından fayda bulmuştur. Zira o, zatıyla böyle değildir ve yaratıkları sayesinde böyle olmuştur. Allah muhtaçlık ve fayda sıfatlarından yücedir. Dikkat ederseniz, burada mağduride bir şey yapmaya çalışıyor. Bir, sorular soru, e, mantıklı mı tutarlı mı, sorunun sorup sorulamayacağına, tutarlık açısından bakıyor. İkincisi de verilen cevapların doğru olup olmadığına bakıyor. Burada ilk bir sebep, şey, Allah yaratıkları niçin yaratmıştır sorusuna, yaratıklara fayda sağlamak için yaratmıştır diye cevap vermesini kabul etmiyor. Bu yaratılmış şeyler evre, Allah varken hiçbir şey yoktu, hiçbir şey, kişilikli olan şeyler niye bir şeye fayda duysun? Onlar fayda duymuyorlarsa, Allah haşa fayda duyuyorsa, Allah'a bir şeye muhtaç olmak, bir şeye ihtiyaç düşünmek, karşı Allah için düşünemez. Bundan dolayı sizin görüşünüz kitarsiz diyor ve muhtezireye siz e, Allah bu kadir, halif e, diğer isimleri e, hakiki anlamda değil öykü, yüce anlamında kullanıyorsunuz. Sizin anlayışını göre Allah varlıkları yaratmasıyla halif ismini e, kullanmayı hak etmiş oluyor. Allah yaratarak e, fayda sağlamış oluyor. Zira o zat ile böyle değilken. Yarattığı için alet ismini almış oluyor. Bu yanlıştır. Allah muhtaçlık ve fayda sıfatlarından yücedir. Bu da kastettiğine fiili sıfatlar dediğimiz yaratma, hızlık vermek, hidayet etme gibi fiille ilgili sıfatlar keşarilerde, e, muhtezrede e, hudus, hadis olarak yetenebiliyor. Gezeli, zati özellik olan kabul etmiyorlar. Dolayısıyla e, onların bu görüşünü eleştirmiş oluyor. Siz varlığı yaratmasıyla Allah Halip ismini hakikaten aldı. Öncesinde lakap olarak alıyordu diyorsunuz. Oysa Allah bir şeye muhtaç değildir. Sıfatlarından yücedir. Fakih Allah ona rahmet ediyse şöyle demiştir. İbn-i Şebib'in bir şeyin yaratılması o şeyin kendisidir. Sözüne gelince. Yani teklin mükevvelin aynıdır. Bir şey yaratma fiili yaratılanla ayrıdır, tekbir mükemmelenle ayrıdır. Sözüne gelince bu durumda bir şey Allah'ın zatıyla mı yoksa kendi zatıyla mı var olmuştur. Allah'tan yaratma sürecinde sadece Allah'ın zatı dahil ise ve ondan yaratıklara ulaşan sadece kendi kendine yaratılmazsa kendisinden yaratıklardan başkası meydana gelmemişken ve yaratma yaratılanlardan başkası değilken bu nasıl yaratıcı olur? Yaratıklar, yaratılmış mahlukat evren, yaratıcı olmayan niçin ondan daha layık olmasın? Çünkü ondan akla ulaşan tek şey yaratıcı yaratıkların var olmasıdır. Bir şeyin kadim olması ise başka bir şeyin onun sayesinde var olmasını gerektirmez. Eğer ondan ona kendi sayesinde var olan bir şeyin kadim olması başka bir şeyin onun sayesinde var olmasını gerektirmez. Eğer ondan ona kendisi sayesinde var olacağı bir şey ulaşmaz ise, durum böyle, şahitte durum buysa İbn-i Şebib bunu gayet nasıl zor Bir şeyin kadim olması ise, bir başka şeyin onun sayesinde var olması gerektirmez. Eğer ondan ona kendisi sayesinde var olacağı bir şey ulaşmazsa, şahitte durum buysa İbn-i bunu gayet nasıl zor yani tek film aynı düşünülsen de bir şey yaratılması o şeyin kendisi de nasıl der? Bir şey Allah'ın zati mı yoksa kendi zatıyla lan mı var olmuştur? Allah'tan yaratma sürecine sadece Allah'ın zâtı dahilse. Ve ondan yaratıklara ulaşır sadece kendi kendine ise kendisinden yaratıklardan başkası meydana gelmemişken, yaratma yaratılanlardan başkası değilken, yaratma yaratılanlardan başkası değilken, o nasıl yaratıcı olur? Yaratıklar yaratıcı olmaya niçin onun daha layık olmasın Çünkü ondan yaratıklara ulaşan tek şey yaratıkların var olmasıdır. Bir şeyin kalbinin olması ise başka bir şeyin onun sayesinde var olması gerektirmez. Buralar eleştirdiği görüşler. Ekfir mükeverin bir yaratma ile yaratılan şey aynı olamaz. Allah alemi ne için yaratmıştır sorusuna? Bir aslı işleyerek yaratmamıştır cevabını vermesi. E söylediği bir sözde anlamsızdır. Allah alemi nasıl yaratmıştır sorusuna? Bir aslı işleyerek yaratmamıştır cevabını cevap vermesi de söylediği diğer sözlerin anlamıydı. Kültü muadap yaratıkların neyden yaratılmadığını, yani aslının maddesinin ne olmadığını sorulur. Lakin Allah'ın fiili keyfiyetini soruyor. Şimdi Allah alemi nasıl yaratmıştır diye nasıllığı sormuşlar. İbn Şebib de bir aslı işleyerek yaratmamıştır diye cevap vermiş. Burada da değil, verilen cevapla sorulan sormaz farklı e, olduğunu buna dikkat çekiyor. Muhatap yaratıkların neyden yaratılmadığını, yani aslının maddesinin ne olmadığını sormuyor. Bilakis Allah'ın fiilinin keyfiyetini soruyor. Allah alemi nasıl yaratmıştır? Dolayısıyla Allah istememiştir, sözünün bir anlamı yoktur. İbn-i e göre bir şeyin yaratılması, o şeyin kendisinden ibaret olduğunda, yani tekbir mükemmel aynı olduğunda Cevap olarak sadece o şeyi zikretsin ve soruyu görüp de ardından nasıldan anlaşılan anlamı ondan nefret etmesin. Bu da ne yapıyor Allah alemi nasıl yaratmıştır sorusuna bir cevap vermeye çalışıyoruz. Ama verdiğim cevap soruyla alakalı değil. İbni Şevir şu itiraza da cevap vermiştir. Allah ezelden beri işitleme görense, niçin Allah ezelden beri yaratıcıdır demiyorsun? Allah ezelden beri içten görense niçin Allah ezelden beri yaratıcıdır demiyorsun? Şimdi bu e, itiraz büyük ihtimalle Hanefi Muhatürdi'yi ekorden bir tarafından yönetildi İdni Şerif'e. Yukarıdaki yönetilen İdni Şerif'e sorular Mülfiklerin sorularıydı. Bu soru büyük ihtimalle Hanefi Muhatürdi'yi alimler tarafından yönetildi. İtiraz şu. Allah'ın sekiz sıfatı ezeli'dir dediği zaman buna Mutezile de Eş'ariler de itiraz etmişler. Allah'ın tek sıfatı ezeliği denirse alem de ezeli olur diye. Bu kişilere yani Mutezile'ye, Eş'arilere hanediler şöyle demişler. Yani tekkin ezeli olursa alem ezeli olur diye itiraz ediyorlar. Ama neden Allah'ın işten ve gören olmasını ezeli kabul etmeyi şekli ve gördüğü şeylerin de ezeli olması gerektiğini kabul etmiyorsunuz. Yani tekvin ezeli ise alem ezelidir. Bunu kabul ediyorsanız o zaman Allah semini ve o zaman gördüğü ve işittiği şeyler de ezeli olur. Tekvin için yaptığınız bir itirazı bunlar için niye yapmıyorsunuz? İşte bu itiraz büyük ihtimalle Hanefi matematiğinden bir itirazı. İbn Şebib buna cevap olarak şöyle cevap vermiş. Böyle söylemenin yaratıkların ezeli var olmasını gerektireceğini iddia eder. Yani tek ezeli ise, evren de ezeli diye cevap verir. Ezelden beri işiten ifadesiyle de sağırlığı nefi edilmesini kasteder. Yani Allah işten ne kasteder? Sağır sağır değil, zıttını kasteder. Ve aynı yöntemi bilen ve gören sıfatlar hakkında da uygular. Allah alimdir ne demek? Cahil değildir. Allah görendir ne demek? Kör değildir diye zıttını Söyleyerek cevap verir. İdni Şebib kendisinin yaratıcı ezelidir dediğini ancak zikredilen sakınca sebebiyle Allah ezenden ve yaratıcıdır demediğini iddia eder. Burada Hanefi Maturilerin İdni Şebib'e itiraz geldi, bunun cevabı geldi. Şimdi İmam bunun tahlilini yapıyor. Fakih şöyle demiştir, İbn-i Şebib, Allah ezelde işiten, gören ve bilen de sözüyle sadece Allah'ın bilgisiz, ama ve sağır olmadığını kastediyorsa, yani Allah işte e ne kastediyorsun? Sağır olmadığını, görenle kastediyorsun? İşte e, ama olmadığını, bilenlemeyi kastediyorsun? Cahil olmadığını, eğer e, bunu kastediyorsa, bunu açıkça söylemesi daha uygun olur. Yani desin ki açıkça Allah bilgisiz değil, Allah amma değil, Allah sarı değil. diye açıkça bunu söylesin. Çünkü açıkça söylemek benzeşme ve karışıklığı daha iyi önler. Çünkü bir şey ile ilgili olarak bilgisiz değil, aciz değil, sarı değil denir. Ancak bu ifade söz konusu şeyin güçlü, ilgili ve içten sıfatlarıyla nitelenmesini gerektirmez. Yani bilgisiz değil, aciz değil, sarı değil diyorsunuz normalde böyle demek gerekir. Ama siz güçlü, ilgili, işiten sıfatlarını kastediyorsanız, bilgisiz değil, acil değil, sağır değil diyerek bunu kastedemezsiniz. Allah ezelde işiten, görev ve bilen bir sadece Allah'ın bilgisiz ama ve sağır olmadığını ifade ediyorsa, nefihati anlaşılmasında bir fayda olmayan bilekiz her türlü zararın bulunduğu taraftan miramı daha iyi ifade eder. Ayrıca i̇bn Şebib, Allah ezelde içten, gören ve de sözüyle sadece zıtları nefretmeyi, yani bilgisizliği, acizliği, amalı bunların nefretmeyi kastediyorsa, sadece zıtları nefretmek üzere zikredilen anlamı, yani içten, gören bilen olduğu anlamını ispat etmeksizin, Allah sağlıklıdır, sağlamdır, hastalıksızdır desin, bu mümkün değilse, i̇bn Şebib'in ilahi sıfatların kadim olması halinde, onların gerektireceği varlıkların da kadim olacağı iddiasının bir kurulduktan ibaret olduğu aydınlığa kalırtmış olur. Burası önemli, güzel bir örnek. Kısaca hatırlayalım. Şimdi, Hanefi Mahfizciler tekfine ezeliği dediği zaman, karış taraf tekfine ezeliği alemde ezeliği olur diye itiraz ediyorlar. Hanefi Mahfizciler de e, Mufezile veya Eşarilere karşılık olarak diyorlar ki, tekfine ezeliği iken kabul edilirse, alemde ezeliği eğer böyle oluyorsa, Allah Semih, Allah Basir, Allah Kadir, Allah salip dediğimiz zaman da bunların karşılığı görülen, iştiren, şeylerin de ezeli olması gerekir diye itiraz ettiği için karşı taraf bundan kurtulmak için iştene anlam verirken e, duyan anlamından ziyade zıttını öne çıkartıyor. Yani sağ değil, gören, gören anlamından ziyade işte âmâ değil, e, kadir anlamına işte güçlüden ziyade işte aciz değil diye zıttıyla cevap veriyorlar. İmam-ı de buna itiraz ediyor. Siz dili alt üst ediyorsunuz, dilin içini boşaltıyorsunuz, yaptığınız böyle söylenmez. Amaç eğer Allah'ın ayette de amacı, e, Allah semî basirdir derken âmâ değil, sağ değil olsaydı zaten bunu açıkça söylerdi. Dolayısıyla siz burada dilin içini boşaltıyorsunuz, yaptığınız şey doğru değil. Tek yapmaya çalıştığınız tek gün bir anlayışını tutarlı olsun diye kelime olmadığıdır diyoruz. Diğer taraftan, ardışık fiillerin güzel ve bütün şekilde meydana gelmesi, o fiillerin bilindiğine ve onlara güç yitirildiğine delalet eder. İkinci olarak, bak, silsir açıdan itirazda bulundu, yaptığınız bile uygun değildir dedi. İkinci olarak da akli bir delilte bulunuyor. Tardışık fiillerin güzel ve düzgün şekilde meydana gelmesi, yani mevsimleri, baharı, canlıların, ağaçların, kuşların, tüm evrendeki varlıkların zaman içinde sürekli yenilenmesi, tekrar yaratılması, yaratılırken güzel, düzgün şekilde meydana gelmesi, o yaratma fiillerinin alim biri tarafından ve kadir biri tarafından yapıldığına delalet eder. Bilgisiz olmayan, güçsüz olmayan birine delalet etmez. Yani Evden gözlemlediğimiz anda alim ve kadir birinin fiili olduğu anlaşılır. Alim gözlemlediğimiz anda bilgisiz olmayan, güçsüz olmayan diye çıkarım yapmayız. Ilgili birinin, kudretli birinin fiili bir çıkarım yaparız. Çünkü bir olmayanda ilgin şebi bin onun niteliği sıfatlar sebebiyle kesinlikle hiçbir tüyü veriden çıkmaz. Eğer ilgin şebi dediği gibi bilgisiz değil, amade değil, sarı değil diye düşünürse, âlemdeki bu kadar e, düzgün işleyişi, ahenkliği, yaratılışı, sanatlı yaratılışı e, Allah'a nispet edemez. Nitekim arazlardan bir fiil ve düzen ortaya çıkmaz. Dolayısıyla bir şekilde e, Allah'ın kadir, Allah'ın hakim, Allah'ın kudret sıfatına nispet etmek gerekir. Yani e, zıttı söylenilerek sorun çözülmüş olmuyor. Allah alim yani cahil değil demek çözüm olmuyor. Ardışık güzel değillerin bu şekilde meydana gelmesi, sokak değillerin bilindiğine, ilim sahibi birbirine tarafından bilindiğine, onlara güç getirildiğine, müddet sahibi olduğuna delalet eder. Bilgisiz olmayan, güçsüz olmayan bile delalet etmez. İlahi isimler sıfatlardan türediğinde, üçüncü bir savunma, ilahi isimler sıfatlardan türediğinde, yani Allah'ın alimsini, alimisini ilim sıfatından türediğinde, Sıfatlar geçersiz olduğunda isimler de geçersiz olur. Burada Matriyüden'in bir tespiti irtesi. İsimler, alim ismi, alim ismi, ilim sıfatından türediğinde sıfatları geçersiz sayarsanız, ilim sıfatı cahil, e, cahil olmayandır gibi ile anlam verirseniz o zaman isimler de geçersiz olur. İlahi sıfatlar gerçek kabul edilmezse, rahatar da ispek edilmezse ilahi isimler de lahtaba dönüşür. İlahi sıfatlar, bilim sıfatı, kudret sıfatı, diğer sıfatlar gerçek anlamlarında kabul edilmezse, Allah'a o şekilde nispet edilemezse, ilahi isimler o zaman lakama dönüşür. Böyle olduğunda, onun bu sıfatlara ezelden beri sahip olduğu sözü anlamsız hale gelir. Ya, lakat ne demektir? Kullanılıyor ama gerçekliği olmayabilir. Ya, işte Allah için de halik kısmı kullanılıyor ama gerçekliği yok gibi algılanır. Oysa... Allah ezel, iyi olarak bu sıfatlara sahiptir. Şu da var ki, Allah'ın şiten, bilen ve güç yetiren olduğunu söylemek, her bilinen, güç yetirilen ve işitilen şeyin ezelde de fiil böyle olmasını, yani ezelde de bil fiil bilinmiş, güç yetirilmiş ve işitilmiş olmasını gerektirmez. Şimdi burada yukarıdaki soruya döndü. İtiraz neydi? Eğer tekvim sıfatını kabul ederseniz, e ezeliyi kabul ederseniz, Alem ezeli olur. E aynı şeyi Semih, Basih, Basih isimleri için niye düşünmüyorsunuz, niye bunlara itiraz etmiyorsunuz diye itiraz edilmiştir. Şimdi e tekvim kabul etmek alemin e ezeli olmasına gerektirmez. Onu açıkladıktan sonra diğer sıfatlar cevap veriyor. Allah'ın e işten olması, bilen olması, hücretten olması. Allah'ın bildiği şeylerin, Allah'ın güç yetirdiği şeylerin, Allah'ın işittiği şeylerin ezeli olmasını gerektirmez. Allah'ın kendisi aracılığıyla yaratıcı olduğu, sözü de her yaratılanın ezeli olarak var olmasını gerektirmez. Yani Allah'ın kün emri, Allah kün emriyle yaratıyor. Allah'ın kün emri olmuş olması her yaratılanın evrendeki mahlukun Ezeli olarak var olduğu anlamına gelmez. Bilakis bu Allah'ın varlıkları ezeli yaratması ile ve böylece onların ezeli yaratılışlarına uygun olarak varlığa çıkması ve var olmasıdır. Allah'ın varlıkları ezeli yaratması yani tekne sıfatıyla onların ezeli yaratılışlarına uygun olarak ezeli ilmindeki o yaratılışa uygun olarak varlığa çıkması ve var olmasıdır. Allah'ın eşyayı bilen ve eşyayı güç yetiren olması da aynı şekildedir. Eşyayı bilen olması bildiği şeylerin ezeli olduğu anlamına gelmez. Allah'ın kadir olması da güç yetirdiği şeylerin ezeli olduğu anlamına gelmez. Yani Allah'ın eşyayı ezelde bilmesi, ezeli olarak bilmesi ve onlara ezeli olarak güç çekilmesi onların ezeli olarak var olmasına gerektirilmez. E, nasıl ki? Buradaki değleri niye sildim arkadaşlar? E, çünkü ezel Arapça ifade değerde Türkçe'de bulunmak ifade ediyor. Siz Arapça kavramla Türkçe'deki bulunmak ifade eden kavramı yan yana getirdiğiniz anda ezelde denildiği anda geçmişte bir nokta anlaşılıyor. Oysa mağduriliği başından sonuna Allah için bir nokta tayin edilmesine karşı çıkıyor. O yüzden e, bu fil-ezel ifadelerini ben kendi e, yaptığım tecrübelerde başka yerde fil-ezel deyip ezeli olarak Türkçe'ye çeviriyorum. E, dolayısıyla buralarda bundan dolayı değerleri iyi yaptık. Allah, e, nasıl ki Allah bilen, işten ve görendir. alim Semih'i, Basir demekle Allah bilirceği, işteki ve görücüdür. el Semih'i, El-Basir demek aynı şeyse. Yani alim demekle el-alim demek nasıl aynı şeyse Allah haliktir yaratandır demekle Allah el haliktir yaratıcıdır demekle aynı şeydir. Hatta varlıkların kıdemini gerektirme bakımından el-Halik, yaratıcı sözcüğü, söylenen söz dikkate alındığı takdirde Halik, yaratan sözcüğünden daha ileri gelir. Nitekim Halik, bu yaratan Vezninde din gücünün maliket, malikiyet, din ve her şeyi yaratan denir. Buna varlığa gelen her şey girer. Din gününün sahibi, haliku yaratan, her şeyi yaratan denir. Buna varlığa gelen her şey girer. Ardaktır er haliku yaratıcı sözünde bu anlam yoktur. Örfte bu bağlamda el er haliku yaratıcı sözcüğü kullanılmaz. Örneğin, her şey yaratıcıdır denilmez, her şey yaratıcısıdır da diyemeyiz, çünkü el-Halik, el-Mu tarifle marifi olduğu için muzaaf olmaz. Yani el-Mu kullandığımız anda muzaaf yapamayacağımız için el-Halik dediğimiz anda Allah'ın zâfi olarak yaratıcı olması anlaşılır. Bir şey sebebiyle yaratıcı olduğu anlamı ortaya çıkmaz bir şey yarattı, ee, yarattığı için Allah'a el-kâliplendi anlaşılmaz. Allah'ın bu isimleri sıfatlarında kaynaklandığı için nakap olarak var ama etkisi yoktur diye düşünülmez. Allah el-kâliplendir, yani her şey yaratıcısıdır. Bunu anlatıyor. Ebu Mansur, Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Asıl olan çünkü, Allah'ı bilmenin yegane yolu alemin ona delaletinden geçer. Şimdi buraya kadar soruları bir hatırlayalım. Niye e, niye öyle başladı? Karşı taraftan sorular gelmişti. Allah alemi nasıl yaratmıştır? Allah alemi niçin yaratmıştır? Allah nerededir? Gibi sorular Allah'la ilgili sorular sorulmuştu. Ve Maturcuğun diyor ki, Allah'ı bilmenin yegânin yolu, alemin ona delaletinden geçer. Biz Allah'ı bilmek için Alemdeki varlıkları gözlemleyerek, akım yürüterek, akım gözüyle Allah'ın varlığına ulaşırız. Onun bilgisine, uyularla ulaşmanın bütün yollar kapalıdır. Uyu bilgisiyle Allah'ın varlığına ulaşılmaz. Allah ee, o yüzden benzerlik kurulamaz Allah hakkında. Gördüğümüz şeyler, yaratmamış şeyler. Yaratmamış şeylerde zaman ve mekan var, en var, var, yükseklik var. Hep bunlar aklında vehimde gördüğümüz için olan şeyler. Bu şeyler de Allah'a ulaştırmaz Allah'a ulaşmanın yolu <gülüyor> aklın dilanetinden geçer. Ya da bu bilgi naklin şehadetiyle elde edilir. Yani ya varlıklara bakarız, gözlemleriz, varlıktaki kudursu görürüz. Bunların bir mutlisi vardır deriz. Alemdeki düzenliliğe bakarız. Bunlara düzenli tutan biri var deriz. Allah'ın varlığına ulaşırız. Veya e, nakilde, yani ayette, hadiste, nakilde bize bilgi gelir. Buradan Allah'ın varlığı, isimlerine, sıfatlarına ulaşırız. Ayrıca şahit Allah'a, Allah'ın zatı ile değil, sıfatıyla ile şahit gelir. Yani şahit dünya, gözlemlediğimiz dünya, düşünüp, gözlemleyip, akıl yürüttüğümüz anda bizi götüreceği yer Allah'ın zatı değil, Allah'ın sıfatıdır. Kutlarlayalım. Şu dünyada gözlenmedik, yeri göğü, yıldızları kendimizde her yeri akıl artık yürüttük, gideceğimiz yer Allah'ın zahidi değil, Allah'ın sıfatına ulaşırız. Çünkü yokluktan sonra var olmak yaratmanın delilidir. Yokken bir şey var olmuşsa orada yaratmadan bahsedilir, yaratmak anlaşılır. Ve bu deli sayesinde yaratılmış varlık bilinir. Şahidin hallerinin ve sıfırların tek bir şeyde toplanması, onun kudretinin delilidir. Yani yok olduktan sonra alemin yokluktan varlığa çıkması, e, çeşitli hallerde, olduğu halde, zıt haller olduğu halde, farklı haller olduğu halde tek bir varlık olarak ayakta durmaları Allah'ın kudretinin delilidir. Çünkü bir yönetili sayesinde olan yönetimin geçerliliği, yönetimin ahengi ve dış dünyanın çokluğuna rağmen aklında ona ilişkin bir eksikliğin olmaması Alemin kendisi aracılığıyla bilindiği aklın ilminin gerilidir. E, aklın işleyici bu şekilde. Evlerine baktığı zaman, gözlemlediği zaman, oradaki olaylardan, gözlemlerden e, bir sonuca ulaşır. Aklın çalışma sistemi böyledir. Dolayısıyla e, hudus gördüğümüz anda yaratılmaya anlarız. Zıttık içinde, farklılık içinde, Dağılma ihtimalleri olduğu halde varlıkların tek bir şekilde, düzenli şekilde varlığını sürdürmelerinden onun ne kadar güçlü, kudretli olduğunu anlarız. Onu bu kargaşa içinde, normalde zıt kutuplar içindeki atomlardan düşünün her zıt farklı kutuplardaki şeylerin bir arada olduğu halde kaos olması gerekirken düzen olması onun yönetiminin ne kadar iyi olduğunu gösterir. Bu da akıllarına ulaşılır. Duyulur alemde Allah'ın zatına delalet eden ise hiçbir şey yok. Allah'ın ilmine, yoktan yaratmasına, kudretine, bunlara, evrenden ulaşırız. Ama evrenden, gözlemle de Allah'ın zatına hiçbir şekilde ulaşamayız. Dolayısıyla ondan sıfat edilirse, Allah'ın sıfatları yoktur denilirse, sıfatlar ispat etmek sizin zatı ispat etmek mümkün olmaz. Sıfatlar yoktur denilirse Allah'ın zatını da ispat edemezsiniz. Çünkü evrenden Allah'ın sıfatları anlaşılır. Sıfatlar kabul edilmezse Allah'ın zatı da ispatlanamaz. Varlığı da ispatlanamaz. Çünkü bu yani sıfat, zat anlayışı duyu algısının şehadetin rolu ve yöntemi değildir. Yani Allah'ın sıfatları yok diye düşünürseniz o zaman hiçbir şekilde Allah'ı ispatlayamazsınız. Oysa Allah'ın sıfatları var derseniz evrendeki ilmi, kudreti, ahiret, bunlar bakarak Allah'ın sıfatı ve Allah'ın Zatı vardır diye ispatı verebilirsiniz. Sıfat kabul edilmezse, hiçbir şekilde dünya evrenlerden yola çıkarak Allah'ın Zatı ispatlanamaz. Benzer şekilde doğruluklara, delillere sabit olmuş kimselerin, yani Peygamberlerin şahitliğiyle ilim, kudretle benzeri sıfatlar temelinde, dileyen, işlem ve gören bir Allah tasavvuru getirmiştir. Bu isimlerin ise sıfat isimleri olduğu bilinmektedir. Bunlara nasıl girmiştir? Allah'a bilmenin iki yolu var. Bir tanesi, asıl yol, vegane asıl yol. Evreni gözlemleyerek, akıl yürüterek sıfatlar üzerinden Allah'ın varlığını anlamak. İkincisi de nakille ayetleri üzerinden Allah'ı anlamak. Evrene baktığımız anda da Allah'ın sıfatlarını anlıyoruz. Ayetlere baktığımız zaman da Allah'ın sıfat olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla Allah'ın sıfatı yoktur, sadece zatı vardır demek bir şekilde tutarlı değil. Diğer taraftan Allah'ın mekanla, yani mekana e, karar kılmakla, çıkmakla, girmekle, bitişiklikle, ayrılıkla ve ayr ayrıklıkla nitelemesi imkansızdır. Bunların hepsi yaratılmışlar özellikler. Gözümüzde dünyada evreni gözlemediğimiz şeyler, nite olmak, girmek, çıkmak, bitişmek, ayrılmak, farklı olmak. Bunlar hiçbir Allah için düşünülemez. Bu hallerin zıtları, söylenen hallerin gerçekliği ispat ve kabul edilmeden net edilir Aynı hüküm birleşme, ayrılma, hareket etme ve hareketsiz kanun hakkında da geçerlidir. Dolayısıyla muhde bilen de söylediğim değildir. Yani nasıl ki Allah çıkmakla nitelenmez demek girmekle nitelenen anlamına gelmezse Allah iştendir demek Allah sahâ bir anlamına gelmez. Evet burada da aynı şekilde dileh yaptı. Şimdi itiraz ettiği şey ne? Allah iştendir ayetine Allah sağrı değildir diye anlam vermeleri, Allah kadirdir ayetine, Allah aciz değildir diye anlam vermeleri. Bu şekilde dilin içini boşaltırsanız, o zaman Allah çıkmakla nitelenmez diyor Mutezile, o zaman zıttını anlamamız gerekir, girmekle nitelenir diye anlaşılır. Dolayısıyla bir e, dilde kullanılan anlamın zıttını e, akla getirmek Mutezile'nin kendi kendisiyle çelişkisidir diyor. Ebu Mansur şöyle demiştir. Alemin hadisliği sabit olduğunda, alemin kuduslarına hal olduğu, hadisi olduğu, sabit olduğunda ve alemin yokluktan sonra var olması, öncekilerin sonrakiler sayesinde var olması ve rastlantı eseri olması imkansız olduğunda, alemin hadis olduğu, yokluktan sonra var olması, öncekilerin sonrakiler sayesinde var olması veya rastlantı eseri olması imkansız olduğunda alemin kendisine ilişkin bilgiden hasıl olduğu bilinir. Yani alemin kendisine ilişkin ezeli ilimden Allah'ın ezeli ilminden hasıl olduğu, onun ilmine dayanarak yaratıldığı bilinir. Sonra bilgi elde edilen duyunun olup da duyulanın olmaması veya kıyasın olup da kıyasa dayanıp bilginin olmaması mümkün değildir. Duyunun varlığı kabul edilip duyuların kabul edilmemesi, kıyasın kabul edilip kıyasa dayanan birbirini kabul edilmemesi mümkün değildir. Dolayısıyla Allah'ın zatıyla bilen olduğu sabit olmuştur. Allah zatıyla bilendir. Dolayısıyla Allah e, zatı bilendir, yani cahil değildir Allah'ın kabul edilemez. Bilenin zatıyla bilen olduğu bağlamda, bilenin bilinenin kaybetinde ve hazretinde uzarında ve yakında olması eşittir. Allah zatıyla bilense, Zafiyle bilen hiçbir şeye muhtaç değildir. Yani o e, var olanı biliyor, yok olanı biliyor diye bir cümle kurulamaz. Zafiyle bilen, her halükarda zafiyle bilendir. Varla muhtaç olmadan zafiyle bilendir. E bu Allah'ın Allah'ın rahmet eylesine şöyle demiştir. E, bu konuda asıl olan şu söylediğimdir. Bu kalıba alıştık. El aslı fi zahilike diye başlıyor. E, bu konuda benim görüşüm şudur. Özet, sonuç. Allah duyu ile bilinemez. Yukarıda da geçmişti. Şurasının özeti. Allah iki şekilde bilinir. Bir, evreni gözlemleyip akıl yürüterek sıfatlarına ulaşılır. İki, ayet, hadisleri, sıfatları, isimleri Allah anlaşılır. Burada da aynı şey irdetliyor. Bu konuda asıl olan şudur. Allah duyu ile bilinemez. Duyu ile zatı anlaşılamaz. Duyu ile bilinen şeyde yani alemde Allah'ın onu yani alemin bildiğinin delili vardır. Aleme baktığımız anda Allah'ın ilim sıfatı olduğunu belirli vardır. Çünkü Allah alemi kendisine delalet edecek şekilde düzenlemiş ve yaratmıştır. Gubit birçok yerde geçti hatırlarsanız. Üç makre sayıyor. Şu alem maturliğe göre üç şeye delalet eder. Bir, hudus sahip olduğuna. iki bir muhdisi olduğuna. Üç, o muhdisin tek olduğuna delalet eder diyor. Hem tarafta bunları tekrar ediyor. Burada da aynı şeyi söylüyor, Allah alemi kendisine akler delalet edecek şekilde düzenlemiştir, yaratmıştır. Sonra Allah'ın aleme ilişkin bilgisi, Allah'tan başkası değildir. Allah'ın ilmi, Allah'ın zati ilmidir. Çünkü Allah onu yaratabileceği kadar bir başkası yoktur. Sonra o yaratılan ona delil olmuştur. Böylece onu yaratılan şeyden önce alim oldu, sabit olmuştur, yani Allah zâti de âlimdir. Allah alimdir, yani cahil değildir diye anlaşılmaz. Allah zâtıyla alimdir. Alim olması için varlığın var olmasına yok olması gibi bir şekilde bir şarta bağlı değildir. Zâtıyla alimdir. İbn-i kendi kendine bazı şeylere dair ancak zorluk çıkarma merakı olarak görülebilecek sorular sormuştur. Şimdi burada önemli. inançla ilgili soru sormak meselesiyle dair bir ilke var burada. İbn-i Şebib'e, kendi kendine zorluk çıkarma merakı sebebiyle bazı sorular sormuştur diyor İbn-i Aslında zorluk çıkarma maksatta soru sormanın hakkı, riskle ilgili olarak açıkladığımız üzere onu bu davranışından alıkoyacak şekilde tehdit etmektir. Delillerde istiklilerde bulunmak değildir. Burada söylemek istediği şey şu, karşıdaki kişi bir öğrenme niyetiyle soru sorabilir, iki dalga geçme niyetiyle ciddiye almadığı için soru soruyor olabilir. Karşıdaki iki ciddi dalga geçme niyetiyle ciddiye almadığı için soru soruyorsa o, o soruyu ciddi alıp da ciddi ciddi cevap vermek bir hakaret artılanır. O yüzden karşı tarafı dalga geçme niyetiyle soru soruyorsa ona e, ciddi kabul edip de ciddi ciddi cevap verilmez. Veya e, bu şekilde zorluk çıkartmak, dalga almak niyetiyle soru üretiyorsa ona da ciddi ciddi cevap verilmez. E, İman Hatöyü İbn-i bu açıdan eleştiride bulunuyor. Yani sen ciddiye alınmayacak sorulara bile ciddiye alıp cevap vermeye çalışıyorsun. Bu doğru değildir. Nitekim Allah ile ilgili olarak şöyle sormuştur. Allah her şeye kadir değil midir? Allah her şeye kadir değil midir? Cevap olarak evet kadir demiştir. Sonra şöyle demiştim. O zaman dünyayı bir yumurtanın içine sokabilir mi? Yani Allah her şeyi kaderine mi? Kadir. Kadir Allah dünyayı bir yumurtanın içine sokabilir mi? Cevap olarak şöyle demiştir. Bu soru çelişki içerir. Çünkü yumurtayı dünyadan büyük kılmayı gerektirir. Oysa Allah dünyayı yumurtadan geniş kılmıştır. Bir yumurta dünyanın bir parçasıdır. Şimdi şöyle, e, burada bir ilk önce bu soruyu gereksiz bir soru olarak görüyor. Yani, Diğer verip soruyu üretip cevap vermesini Sonra verdiği cevabı kısmını kabul ediyor, kısmını eleştiriyor. O yüzden buraya yarım hafif ekledim. Şimdi cevabı şöyle: Bizim bu soruya cevabımız şöyledir. Yani bir kere soru sorulduysa cevap vermek gerekir. İnançla ilgili konularda bir kere soru ortaya atıldıysa yapacak bir şey yok. O soruya cevap vermek gerekir. İnsan aklı vehme o sorunun peşinde e, cevabını bulmadan ayrılmaz. Mutlaka cevap vermek gerekir. Dolayısıyla e, Allah. Dünyayı yumurtanın içine sığdırabilir mi? Buna kadir mi? diye bir soru sormuş İdnişep'im. Buna da yine madridi cevap veriyor. Cevabımız şudur. Kişi bu soruyla yumurtayı alemin bir cüzü olarak tutmayı kastetmişse bu imkansızdır. Yani yumurtayı alemden, evrenden bir parça olarak düşünüp, yumurta alemden bir parça olarak kaldığı halde, alemin kendisi yumurtaya girecek şekilde kastedilmişse bu imkansızdır. Çünkü bu varsayım durumları değişmeden parçanın bütüne bütünün de parçaya dönüşmesini gerektirir. Yani şimdi bir vücut düşünelim, vücudumuz bütün, bir de elimiz var. El, el olarak kaldığı hal, vücutta bütün beden de beden olarak kaldığı zaman el hiçbir zaman bedenden daha büyük olamaz. El el özelliğini bedenle beden özelliğini koruduğuça, e, elimizin bedenden büyük olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla yumurta yumurta özelliğini korurken evren de evren özelliğini korurken evrenin yumurtanın içine girmesi imkansız. Çünkü bu varsayım durumlara değişmeden parçanın bütüne, bütünü de parçaya dönüşmesini gerektirir, bu da çelişkidir. Yumurtaya ve dünyanın başka bir cildine, dünyanın sokulması iki şekildedir. Yani nasıl olabilir? Yumurtaya veya başka bir şeyin içine dünyanın sokulması nasıl olabilir? Biri yumurta ve dünyanın kendi halleriyle kalmasıdır. Bu Muhammed'in sebebini izlediği sebeple imkansızdır. Yani yumurta yumurta, dünyada dünya olarak kendi özelliklerini koruyarak kalsa da dünya yumurtanın içine girmez. Bununla kastettiği dünyanın küçülmesi veya yumurtanın genişlemesi Böylece yumurtaya dünyanın sığması ise bu, Allah kadirdir. <gülüyor> Arkadaşlar sizde internet kesildi mi? Sadece bende mi? Yok hocam kesildi. Benim şu an ekran dondu da. Ee, ekranı ilerletmiyorum. Şimdi dikkat edin buradaki sorular e, internette, lisede, lise gençliği arasında sorular sorular. İşte Allah kaldıramayacağı bir daha yaratır. Buna benzer sorular.